Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Everest'in ofisimize yolladığı yeni modeli olan Kiem 6281 Round e, klavyesini ve mouse'unu inceleyeceğiz. Böyle kutuya çok azıcık sizden önce bir baktım ve çok beğendim. Şimdi birazcık kullanım deneyimi ve kutunun içerisinde ne var, nasıl bir klavye, nasıl bir mouse bunlara göz atacağız. O zaman kutu açılımıyla başlayalım. Kutu gayet böyle geldi. Üzerinde renk seçenekleri falan görünüyor. USB ile bağlantısı, medya tuşları ve DPI sensörü olduğunu gösteriyor. Ve bir Q klavyemiz bizlerle. Hemen kutuyu açıyorum. İçinden öncelikle bir kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Ve mükemmel bir klavyemiz. Hemen şu kutuyu birazcık yana doğru alayım. Klavyemiz pembiş bir klavye. Ve bu çok güzel. Bayıldım. Yani şimdi diyeceksiniz ki kız diye mi böyle yapıyorsun ama hayır bence çok tatlı. Yani detaylarına birazdan geleceğim. Daha sonrasında kutunun içerisinden bir de mouse'umuz çıkıyor. Yine mouse'umuzda pembe bir mouse. Hemen içinden bir de iki tane pilimiz çıkıyor. Şimdi birazdan bunları da tek tek deneyeceğiz. Kutuyu aşağıya koyayım ve detaylarına gelelim. En başta bahsetmiştim. Klavyemizin 4 farklı renk seçeneği var. Pembesi, moru, yeşili ve mavisi bizdeki, elimizdeki seçeneğimiz pembe klavyemiz. Zamanında bunlar çok fazla ünlü olmuştu. Daktilo klavyeler olarak böyle ses çıkarması konusunda ya da dokunuşları tasarım konusunda gerçekten çok fazla ilgi görmüştü. Everest de bunlardan bir tanesini kendisine yapmış ve bizlere sunmuş. Bunu ilk önce farklı bir markada görmüştük. Yine orada da evet oradan başlayıp gelmişti aslında. Daha sonrasında diğer markalarda bunları uygulamaya başladı. Mouse böyle şey gibi hissediyorsun yani zamanında bilir misiniz bilgisayarlar vardı böyle pembe bilgisayarlar ya da erkekler için mavi oluyordu neden böyle bir renk ayrım var bilmiyorum ama Hani orada böyle basıyordunuz falan ya tam o hissiyatı yaşatıyor böyle oyuncak bilgisayar hissiyatı yaşatıyor çok hoşuma gidiyor bu hissiyat Öncelikle böyle klaviyelere bastığınızda endüktör hani seslerini en başıyla başka klavyelerde duyuyorduk. Asıl önemli olan oydu ama e, şimdiki klavyelerde bu ses birazcık daha minimuma indirgenmiş mesela. Bakın şimdi hiç sesimin çıkarmadan yazacağım. Çok azcık bir ses duyuyorsunuz ve bu gerçekten güzel ve kullanım hızı da ve böyle boşluk tarafının hani çok kısa olduğu için hemen size karşı tarafı çok rahat bir şekilde aktarılabiliyor. Aynı zamanda klavyemiz kablosuz bir klavye. 6 metreden 10 metreye kadar dayanabiliyor. Yani bunu bağladığınız zaman bir yere bilgisayarınız uzaktaysa ya da farklı bir şeye bağladıysanız o zaman işte 6 metreden 10 metreye kadar çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Klavyemizin üzerinde 104 tane tuşumuz var. Bu tuşların içerisinde multimedya tuşları da var. Kısa yol tuşları yani. Onlar da bulunuyor. Ve gerçekten güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Hemen alt tarafında şu hani birazdan dik olsun isteriz ya. O dikliği de kendinize sağlayabiliyorsunuz. Öne geri yaptığınızda bu kapakçıklar yani dik durmasını sağlayan şeyler de kapanmıyor. Gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki genelde böyle klavyelerde dik durması çok daha rahat oluyor yazmak açısından diyebiliriz. Klavyenin zaten böyle alttan üstten detaylarını göreceksiniz. Gördüğünüzde çok rahat böyle temizlik açısından da rahat bir şekilde kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Kullanım kılavuzunun içerisinde tuşlarını sakın çıkarmayın diye bir yazı var. O yüzden tuşları çıkarmayı denemeyin. Eğer çıkardığınız zaman kullanıcı hatasına girebilir ve bunu garanti kapsamında yaptıramayabilirsiniz. O yüzden tuşlar konusunda eğer bir temizlik yapmak istiyorsanız Everest'in kendi ağzına götürdüğünüzde bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda klavyenin 7 yıllık bir pil ömrü var diye de bir not düşülmüş. Klavyenin tuşlarının 8 milyon basış ömrü var. E, aynı zamanda mouseunda 4 milyon tane basış ömrü bulunuyor. Mouse'u da zaten ayrıca geleceğiz. Klavyeden kısaca bahsetmiş olduk. Şimdi de şu tatlış mouse'umuza bakın. Mausumuzun 4 tane tuşu var. Hemen burada görüyorsunuz sağ, sol ve yan tarafta bulunan. Bir de scroll tuşu bulunuyor. Hemen alt tarafta bir USB'imiz var bu. USB'yi bilgisayarınıza bağladığınızda kablosuz bir şekilde bağlanabiliyorsunuz bilgisayarınıza. Hemen açtığınızda da burada bir piliniz bulunuyor. Bu pili takmanız gerekiyor. Çalışması için evet USB ile kablosuz bir şekilde bağlanabiliyorsunuz ama pili takmanız gerekiyor. Klavyemizde de var. Hemen şu arka tarafında burada gördüğünüz üzere buraya bir... Pil takmamız gerekiyor. Şimdi hemen bu pilleri takalım ve bilgisayara deneyimleyelim. Bakalım nasıl olacak. Hemen pilleri takıyorum. Şimdi bilgisayarımızı şöyle önümüze alalım. USB'mizi bağlayalım. USB'ye taktık ve çalışmaya başladı. Mouse'umuzun hemen altında bulunan USB'yi buraya taktık ve tek bir USB ikisini de çalıştırıyor. Klavyemiz de burada ve wordümüzü açtık. Şimdi birazcık deneyimlerimi göstereceğim. Yani yazdığımızda o ses tuşlarının nasıl olduğunu ya da kısa multimedya tuşlarının nasıl olduğunu birazcık deneyimlemiş olacağız sizlere. Şimdi birazcık bir şey yazayım. Ne yazayım? Klavye oldukça güzel görünüyor. birazcık böyle yazmaya çalıştım. Yavaş yavaş yazdığınızda zaten eliniz e, alışıyor klavyeye. O yüzden bir sorun yaşamazsınız. Bir de birazcık ortam açısından yan yazmak zorunda kaldığım için yazım hatalarım oldu ama eliniz yavaştan bu klavyeye mutlaka alışacaktır. Mouse konusunda bilemiyorum. Aslında bu klavyeler birazcık daha ofis ortamına çok daha yakışacak klavyeler. E, yani oyun oynamak isterseniz tabii ki oynayabilirsiniz ama bu mouse'la bilmiyorum. Çok da oyun zevkinizi yaşayabileceğinizi tam anlamıyla düşünmüyorum. Birazcık da ofis ortamına daha çok yakışacak bir set olduğunu söyleyebilirim. Hemen burada FN tuşlarıyla kısa yollara ulaşabiliyorsunuz. Ses açıp kapatabiliyorsunuz. Kısabiliyorsunuz. Ya da oynatabiliyorsunuz videolarınızı. ana Anayakına dönebiliyorsunuz. Yani kısa yollar tuşları da bu klavyede bulunuyor. Bunları da belirtmiş olalım. Şurada hemen 3 tane ışığımız var. Bunlar çalıştığı zaman ya da bağlandığı zaman yanın ışıklar. Eğer pil ömrü de biraz azaldıysa buradaki ışık da yanıyor. Bu şekilde bir klavyemiz sizlerle beraber. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Kısaca değerlendirecek olursak fiyat bazında ya da kullanım deneyimi açısından böyle eğer bir bilgisayar köşeniz olacaksa ve böyle pembiş pembiş tatlış tatlış şeyler yapacaksanız bence yanınızda bulundurmanız gereken bir klavye seti olduğunu söyleyebilirim. Ben oldukça çok beğendim. E, fiyat performans açısından da yani ma farklı markalar demiştik. Aynı bazda devam ediyorlar. 450-435 arasında gidiyor. Logitech'te de işte aynı daktilo klavyelerin fiyatı 415-455 arasında e, değişiyor farklı modellerine göre. Everest'in km 6282 modelinde de fiyat aralığı 435 lira arasında böyle onları lira 20 lira fark ediyor. Böyle bir fiyat aralığımız var. Kullanım deneyim açısından gerçekten çok rahat bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Sadece mouse da böyle birazcık ne bileyim elime ve elim küçük olmasına rağmen daha da küçük geldi. Bir böyle onda belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama genel olarak değerlendirdiğimizde ben gerçekten oldukça çok beğendim klavyeyi ee, diyebilirim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı, yorumunuzu eksik etmeyin derim. Ee, siz beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Eğer bir bilgisayar köşeniz varsa bu klavyeyi kullanır mısınız? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.